Eski krallık dönemine ait oturan katipe heykeline bakmaktayız. Bakmakta olduğumuz bu heykel milattan önce 2600 yılına ait. Yani yaklaşık 4600 yıllık. Eski krallık döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Sakara'daki nekropolde, Jozer piramidinde bulunmuş. Heykelin önemli olmasının birden fazla sebebi var. Sadece bize Mısır toplumuna ilişkin bilgi vermesi sebebiyle değil, bunun ötesinde oldukça katı kurallara bağlı geleneksel sanat anlayışının dışında kalan farklı bir parça olması dolayısıyla da önemli. Figür resmi bir pozisyonda değil. Bağdaş kurmuş, yerde oturuyor. Elinde bir papyrus rulosu var. Sanırım orijinal halinde elinde bir de kamıştan kalem olmalıydı. Mısır heykellerine baktığımızda genelde ruhban sınıfını anımsatan ciddi figürler görürüz. Bu resmi görünüşlü heykellerle karşılaştırdığımızda Oturan katip heykeli oldukça insancıl ve gerçekçi. İlahi kabul edilen Firavun ve ailesinden birisi olmadığı için daha insancıl tasvir edilmiş olmalı. Baktığımız bir katip ve katipler Mısır toplumunda çok önemli. Hiyerarşik yapıda üstte yer alıyorlar. Çok önemli bir beceriye sahipler. Yazı yazabiliyorlar. Çok önemli ve üst tabakadan kabul edildiklerini gösteren bir kanıt da heykelinin yapılmış olması. Ancak ilahi bir kişilik olmadığı için naturalizme daha yakın bir görünümde. Yazı yazabildiği için toplumun aydınlarından. Yazdıkları muhtemelen devlete ilişkin yazıları olduğu için güvenilir bir kişi olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Bedeninin orta bölgesi biraz kilolu. Arkeologlar bunun katibin zenginliğini vurgulamak için yapıldığını düşünüyorlar. Göbeğine ve kasları zayıflamaya başlamış olan kollarına bakarak orta yaşlarda olduğunu söyleyebiliriz. Aydın birisi gibi gözüküyor. İnce dudakları ve büyük kulakları var. Gözleri gömme. Kaya kristalinden yapılmış olan iris oyulan yere yerleştirilmiş. İrisin arkasında ise renk kullanılmış. Etrafında da bakır var. Çok güzel ve inanılmaz şekilde canlı duruyor. Heykel kızıl aşı boyasıyla boyanmış, saçları ise siyah. Ten rengi gözleri ciddiyetten uzak oturuş şekliyle son derece doğal gözüküyor. Doğal ve gerçekçi gözükmekle birlikte heykel sadece önden bakmak için yapılmış. Aslında bakmakta olduğumuz heykel, mezar odası için yapılmış. Yani önden de olsa yaşayan hiç kimse bakamayacak bu heykele. Ölümden sonraki yaşam için hazırlanmış bir heykel bu. Bir anlamda ilelebet var olma isim geliyor.